U19 Gelişim Ligi'nde Ankara gücü Galatasaray'ı konuk ediyor. Tunahan. Üst üste çalımlar Tunahan'dan oyunun yönünü çevirdi. Sol tarafa doğru Berkay Ateş Yakağan. Ardından kaleci Atakan'la çarpıştı. Mücadele devam ediyor sevgili izleyenler. Atak yönüne göre sol taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Ankara gücü. Kullanılan köşe vuruşuna kafa vuruşu geldi. Enes'ten top direkten döndü. Ardından dönen top savunmadan. 10 ref önünde önde kaldı. 10 ref vuruşundaysa top bir yandan dışarıya çıktı. Etkili geldi Ankara gücü. Umut. Top savunmadan dönmüşte Emirhan'ın önünde kaldı Emirhan. Çalımlarla birlikte takım arkadaşı Caner topla buluşturdu. Ceza sağlık içinde Caner vuruşundaysa Kaan Çinkaya. Yusuf Eren Göktaş uzun oynadı savunma arkasına doğru Barış Kartal. Çok güzel bir açı ama Barış biraz hızlı davrandı bu vuruşta. Top konuk ekip Galatasaray'da oyunun yönüne göre sağ taraftan geliyor. Galatasaray yapılan ortada Emirhan pasında ise Baran Demiroğlu. Galatasaray 1-0 öne geçti mücadelede. İlk yarının sonlarına doğru dakika 43'te konuk ekip Baran'ın golüyle işte o pozisyonu. tekrarda Emirhan'ın pasını ardından Baran Demiroğlu'nun golünü izledik. Görüntülerimizde şu anda ikinci yarıdan sevgili izleyenler. Alturap'ın topuk pasında ardından tekrar Alturap. Bir topuk Emirfan'ın pasında topla buluştu. Son çizgiye indi Ali Turap ve ardından topağlara gitti. Baran Demiroğlu kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İşte o şık paslaşmalar, topuk paslaşmaları izledik Galatasaray'dan. Ardından Ali Turap son çizgiye indi. Rakibi de ekart etti. Pasını aktardı ve topağlara gitti. Baran Demiroğlu'nun ligdeki dokuzuncu golüydü. Yusveren Göktaş döndü sağ tarafa. Atak Yönü'ne göre sağ taraftan gelecek Ankara gücü. Bedirhan Alaftekin, Bedirhan bıraktı Hasan Kağan Şenoğlu, yaptı ortayı İlhan'ın kafa vuruşu ise oldukça etkisizdi. Yusuf Eren Göktaş girdi araya topu kazandı Ankara gücü Tunahan. Arapasında Arda ama offside bayrağı kalktı pozisyonda ve Arda da zaten top ağlara gönderememişti. İşte o offside anının tekrarını izledik. Şimdi ise Yusferen Göktaş topun başında. Uyuşunda Esra Kaleci Atakan kurtardı pozisyonu. Dakikalar farklı açılar aynı ve Yusferen Göktaş bir kez daha serbest vuruşunda bu kez top direkten döndü. Hızlı atakta Galatasaray. Eren geçti rakibi İlhan'ı ardından ara pasında Aysel Zeki Mert sakin topu alana gönderdi Zeki Mert. Farkı 3-0 yaptı Ankara gücü karşısında Galatasaray ve Zeki Mert Saki'nin ligdeki dördüncü golünü izledik sevgili izleyenler. Galatasaray liderlik mücadelesinde Ankara gücü karşısında skoru 3-0 yaptı Bedirhan. İlhan bıraktı topuyla bir kez daha ardından ceza sahasına girmeden Furkan vuruşunda Aysel Atakan iki hamlede topun sahibi. Sevgili izleyenler, Karşılaşma Nakemi son düdüğünü çaldı. Başkente 8. hafta mücadelesine kazanan konuk ekip Galatasaray'a oldu Ankara gücü karşısında 3-0'lık skora.